7x artı 10'un karesini almamız isteniyor. Böyle bir ifade gördüğünüzde hemen 7x'in karesi artı 10'un karesini almak isteyebilirsiniz ama bu yanlış olur. Hatırlarsanız bir ifadenin karesini aldığınızda o ifadeyi kendisiyle çarpıyorsunuz. Yani bu 7x'in karesi artı 10'un karesine eşit değil. Bu 7x artı 10 çarpı 7x artı 10'a eşit. 7x çarpı 10'un karesini alıyor olsaydık, o zaman 7x'in karesi çarpı 10'un karesi olduğunu söyleyebilirdik. Bu durumda böyle bir işlem yapabilirdik ama burada böyle bir durum söz konusu değil. Burada 7x artı 10'un karesi var. Yani 7x artı 10 çarpı 7x artı 10. Şimdi bunu sileyim. Böyle bir ifadenin karesini alırken genellikle herkesin kafasını en çok karıştıran konu budur. 7x artı 10 çarpı 7x artı 10 olduğunu unutmayın. Şimdi çarpabiliriz. İlk olarak şu sarı 7x artı 10'u yeşil ifadenin her terimine dağıtalım. 7x artı 10 çarpı buradaki 7x. 7x'ü öne yazalım. Ve artı 7x artı 10 çarpı 10 diyebiliriz. Veya artı 10 çarpı 7x artı 10 diyebiliriz. 7x artı 10'u bu terimlere dağıttık. Sonra dağılma özelliğini tekrar uygularız. 7x çarpı 7x eşittir 49x kare. 7x çarpı 10 eşittir 70x. 10 çarpı 7x eşittir yine 70x. Ve 10 çarpı 10 eşittir 100. Şimdi bu ifadede fark ettiğiniz, umarım fark ettiğiniz ilginç bir şey var. Bu, ilk ifadenin karesi, öyle değil mi? 7x'in karesi eşittir 49x kare. Sonraki teriminde karesi var. 10 kare eşittir 100. Ama arada şu iki terimin çarpımından iki tane var. Bu, tüm değişik çarpım kombinasyonlarının bir yan ürünü. Sadeleştikten sonraki sonuç 49x kare artı 140x artı 100 olur. Eğer bir binomun karesini almanın kolay bir yolunu hatırlamak isterseniz, dağılma özelliğinin bir sonucu olarak hızlı bir şekilde yaparsak, ilk terimin karesi, yani bu, artı 2 çarpı, bu iki terimin çarpımı. 7x çarpı 10 eşittir 70x, 2 ile çarparsak 140x elde ederiz. Bunu burada bulduk ve son terim de buradaki ikinci terimin karesi olacak. 10'un karesi eşittir 100.